Sevdik Sonunu bile bile sevdik Daha geçtik Tabi kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik Sevdik Sonunu bile bile sevdik Daha geçtik Tabi kolay yolu seçtik Acıyıp geçtik Biz iki aşık